Bir borsa brokeri size bir MTA'nın kontangoda olduğunu söylüyorsa bunun anlamı şudur. Bu MTA'yı spot piyasadan satın almak ileride bir vadede almaya göre daha ucuzdur. Forward veya futures kullanarak gelecekteki bir vade için alım yapmak spot'tan almaya göre daha pahalı durumda. Diyelim ki bahsettiğimiz MTA altın olsun. Kolay hesaplama yapabileceğimiz fiyatlar verelim şimdi altın için. Diyelim ki bugün spot piyasada bir ons altını 1500 dolara satın alabiliyorsunuz. Bunu yazalım. Altının spot fiyatı 1500 dolar. Diyelim ki altını şimdi spot piyasadan almak istemiyorsunuz. Şimdi futures'ları kullanarak bir yıl sonrası için satın almak istiyorsunuz. Bir yıl sonraki fiyatsa 1600 dolar. Bu duruma contango piyasa diyebiliriz. Bu normal bir durum. Düşünürseniz, altına yatırım yapmak için önünüzde iki seçenek var. Altın da alıp hemen kullanamayacaksınız. Belki bir yıl, belki çok daha uzun süre elinizde tutacaksınız. Altın almak için iki seçeneğiniz var. Birinci seçenek, bugün 1500 dolar ödersiniz ve spot piyasadan altınınızı alırsınız. Eğer bugün spot piyasadan alırsanız, bu 1500 doları önümüzdeki bir yıl süresince başka bir yerde değerlendiremeyeceksiniz. Yani kaçırdığınız fırsat maliyeti var. Bir de bu altını bir yıl boyunca sağlam bir yerde muhafaza edebilmek, altınınızı koruyabilmek için masraf etmeniz gerekecek. Eğer bir futures kontratı satın alırsanız bu tip maliyetlere katlanmak zorunda kalmayacaksınız. Yani eğer altın spot piyasadan 1500 dolar ödeyerek şimdi satın almak yerine bugün bir yıl sonra 1600 dolardan satın almanızı sağlayacak vadeli bir anlaşma yaparsanız, cebinizdeki parayı harcamamış olursunuz. Bu 1500 doları bir sene boyunca bankaya yatırıp üzerinden faiz kazanabilirsiniz. Ayrıca saklama ücreti yani altınızı koruma ücreti ödemenize de gerek kalmayacak. Yani kısacası insanların alıp hemen kullanamayacakları, hemen tüketemeyecekleri altın ve diğer değerli metaller için piyasanın kontango olması son derece doğal. Kontango yani vadeli ve spot fiyat arasındaki farkın normal piyasa koşullarında pozitif olması. Zira malı hemen şimdi alıp stoğunuzda bekletmenin bir maliyeti var. Hemen tüketilebilen bir emtia düşünelim şimdi. Bu tip emtialarda oldukça sert kontango görebilirsiniz. Örneğin petrol. Spot piyasada varil başına 50 dolardan işlem görüyor. Vadeli fiyat 150 dolar. Burada vadeli ve spot fiyat arasındaki makas gördüğünüz gibi bayağı açık. Sadece saklama maliyeti ve paranızın fırsat maliyetiyle açıklanamayacak kadar yüksek bir fark var. Bu kadar yüksek bir fark olmasını başka neyle izah edebiliriz bir düşünelim. Örneğin bugünlerde ciddi bir arz fazlası olabilir. Veya örneğin, gelecekte yani bir yıl sonra ciddi bir arz açığı olacağı öngörülüyor olabilir. Ama kontango'nun bu kadar aşırı olması çok nadiren karşılaşılan bir durum. Eğer aradaki fark bu kadar yüksekse, petrolü vadeli alıp, spotta alıp, stoklamanın yollarını aramaya başlayabilirsiniz. Neyse, özetlemeye çalışırsam, contango genelde future piyasalarında, özellikle de emtia piyasalarında birbirini takip eden kontratlar arasındaki farkları ifade etmek için kullanılan bir kavram. Vadesi daha sonra bitecek kontrat fiyatının yakın tarihli kontrata göre daha yüksek olması durumuna kontango deniyor. Uzun vadede fiyatlarda yükseliş beklentisi var ve ileri tarihli fiyatlar yakın tarihli kontrat fiyatlarından yüksekse piyasa kontango gösteriyor ya da piyasa kontango da deniyor. Evet tekrar görüşmek dileğiyle hoşçakalın.